Neyse merhaba gönül erenleri, gönül bacaları. Ben Cem Kervan. Bu hafta her iman eden adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhuyla dara çekilirken, çarmıha gerilirken iki haydut, eşkıya, terörist ödenemde bütün haydutlara, eşkiyalara terörist diyorlardı. Biri sağında öteki solunda dara çekildiler. Ve her üçü de orada Çarmıha gerilmişken işte ölüyorlar. İlk başta herhalde e, ikisi yani hem sağındaki hem solundaki İsa'yla alay ediyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Ama sonra o ikisinden biri herhalde yavaş yavaş bazı şeyleri idrak etmeye başlamış. E, itiraz ediyor. Şöyle e, yanında dara çekilmiş suçlulardan biri. Yani sen Mesih'sin öyle mi? Hadi ispat etsene. Kendini kurtar. Ha ve bu arada bizi de kurtarıver. Diye alay edip hakaret etti. Ama diğer suçlu onu azarlayarak şöyle dedi. İdama mahkum edildikten sonra bile Allah korkusu hiç mi yok sende? İşlediğimiz suçların bedeli olarak ölmeyi hak ediyoruz biz. Fakat bu adam hiç kötülük yapmadı ki. Sonra Ey İsa dünyaya şah olarak geri geldiğin zaman beni hatırla dedi. İsa ona emin ol bugün benimle birlikte Hakk'ın bahçesinde olacaksın dedi. Hakk'ın bağında yani bu bağ Kavramı çok önemli. Hak'ın bahçesi, Hak'ın bağı, Hak'ın bağında. Zaten bahçe kelimesi e, bağ kelimesinden türemiştir. Bağ, bağca, bahça, bahçe. Şimdi Tevrat'ta Adın ve Aden bahçesi vardı. İbranice'de Gan Eden ve Arapça'da Cannat Adın. Canat adın, cennet kelimesi bu bahçe kelimesinden, canat kelimesinden türemiştir. Bu manevi bahçe bazen Firdevs veya Firdevs bahçesi olarak da bilinir. Ve İsa diyor ki, bugün bu manevi, tabii fiziksel bir bahçeden bahsetmiyoruz. Manevi bahçede benimle birlikte Hak'ın huzurunda olacaksın diyor. Böyle bir vaat veriyor adama. Ve değişte her iman eden kurtulur sonunda diyorum. E çünkü son anda bile yani adam orada dara çekilmiş ölüyor. Ama iman ediyor ve İsa diyor sen kurtuldun. Yani son anda bile her iman eden sonunda kurtulur. Evet değişe geçeyim. Sadan başka çarmıha ha gerilen Biri sağında öteki solunda İki suçlu vardı mahkum edilen Er eden kurtulur sonunda. Bu suçlulardan biri Allah'a etti. Ey sen güya, Mesih'mişsin öyle mi? Haydi kurtar kendini de bizi de Her iman kurtulur sonunda Haydi kurtar kendini de bizi de Her iman kurtulur sonunda Suçlu, onu azarladı Allah'a karşı korkun yok mu dedi Aynı cezayı çekiyorsun sen de iman eden kurtulur sonunda Biz bu cezayı hak ederiz dedi Suçun bedelidir diye söyledi Fakat bu adam hiç suç işlemedi Her iman eden kurtulur sonunda Fakat bu adam hiç suç işlemedi Her iman eden kurtulur sonunda İmanla şöyle dedi Ey Şah İsa şahlığa geldiğinde Şah beni hatırla diye söyledi Her iman eden kurtulur sonunda Kervanım Şah ona sevgiyle baktı Dedi ki bugün benimle birlikte Hak bağında olacaksın gerçekte Her iman eden kurtulur sonunda Hak bağında olacaksın gerçekte Her iman kurtulur sonunda